2019'daki Teknofest'te yine Atatürk Havalimanı'nda bu aprondaydık ve arkamızdaki Akıncı'nın ilk uçuşunu bekliyorduk. Bu tabii geçen iki süre içerisinde, iki yıllık süre içerisinde salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi havacılıkta bazı gecikmeler yaşansa da Akıncı testlerini tamamladı, seri imalatı başladı ve 29 Ağustos'ta Çorlu'da yapılan törenle ilk Akıncılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başladı. Bugün biraz Akıncı'nın Pilotajıyla ilgili nasıl uçuruluyor, operasyonu nasıl yapılıyor bu konuları değerlendireceğiz. Ve Köksal hocamız yanımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, şimdi Akıncı'da tabii TB2 vardı. Baykar'da çok büyüdü. 5,5 ton maksimum kalkış ağırlığıyla. Başarılara imza attı TB2, doğru. Daha sonra e, bu gördüğünüz hava aracımızı, uçağımız artık diyelim bu boyutta olduktan sonra bu uçağımızı ürettik. E, yerli mühendislerimiz tarafından üretildi. Hemen hemen tamamı e, yerli teknoloji kullanılarak yapılan e, bir uçağımız. Sizin de dediğiniz gibi e, iki hafta oldu herhalde. İki hafta önce de ilk teslimatlarımızı Silahlı Kuvvetlerimize envanterine verdik. Siz tabii TB2 uçurdunuz, Akıncı uçuruyorsunuz. Pilotaj açısından ne fark var? Tam koltunuz aynı belki ama biraz onlar anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim, e, boyuttan dolayı tabii ki farklılıklar gerektiriyor. E, Değişik kuyruk yapısından dolayı bazı aerodinamik değişiklikler gerekiyor. Ayrıca e, TB2 tek motorluydu. Bu artık iki motorlu bir uçak. Dolayısıyla ona göre farklı e, uçuş şekillerini gerektiriyor. Acil durumları biraz daha farklılıklar getiriyor. Ama temelinde sonuç itibariyle e, otopilot vas vasıtasıyla olan bir uçak ve kullanımı olduğu için Tabii ki TB2'ye de benzer ekstra özellikler olmak kaydıyla e, taban olarak benzer yapısı var. Şimdi Teknofest'te Hürkuş'ta bir kol uçuşu oldu. Bir de sonuçta insansız hava araçlarının kalktığı meydanlar belli. Bu meydanların yapılarını siz sisteme giriyorsunuz yapay zekayla, pilotajla. Atatürk Havalimanı'na Çorlu'dan bu hava aracını getirirken nasıl bir çalışma yaptınız? Bizim için aslında çok fazla ekstra bir çalışmaya gerek yok. Sonuç itibariyle Çorlu'da bir havaalanı, burada bir havaalanı var. Koordinatlarını bilmemiz ve belli bazı alt teknik altyapı çalışmalarını ki çok uzun süren çalışmalar değil. Bunları yaptıktan sonra Çorlu'dan kalkıp normal bir uçakmış gibi trafiğe dahil olup ki zaten öyle geldik. Trafiğe dahil olduktan sonra tekrar gelişim, gelip burada inişimizi yaptık ki aynı şekilde TB2'yi de bu şekilde indirdik. Ee, bu kol uçuşunu yaparken bir zorluk oldu mu? Çünkü sonuçta insan hava aracının askeri F16'lar, yörküş gibi böyle bir kol uçuş konsepti yok. Şöyle bir şey zaten sanırım dünyada ilk defa oldu. Böyle insansız bir hava aracı ile insanlı bir hava aracı kolda uçuş yapıyor. Ama bu tamamen bir muhabereye bağlı. Eğer uygun bir şekilde iletişim kurarsanız hiçbir sorunu yok. Normal sonuçta kol uçuşlarında da bu şekilde karşılıklı iletişim kurarak belli mesafelerde, belli hızlarda kol uçuşu gayet de güzel yapıldı. Siz de seyretmişsinizdir zaten. Videolarda zaten büyük keyif aldık. Orada tabii ki uçan operatör pilot diğer gerçek uçaktaki pilotla kolda konuşur gibi herhalde konuşuyor. Tabii telsiz bağlantımız var. Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir sorun yaşamadan beraberce kol uçuşunu gerçekleştirdik. Ben şimdi biraz performansla ilgili bilgi sormak istiyorum. Ee, Teknofest'in ilk gününde T Genel Müdür Profesör Doktor Mahmut Akşid konuştuk. PD222 motorunu anlattı. Üzerinde e, Baykar'ın ortaklığında, Ukrayna ortaklığında yapılan AI 450 motoru var. Bu tür projelerde farklı motorlar nasıl bir avantaj ve ne tür görev değişiklikleri getirecek Akıncı için? Şöyle söyleyeyim bu e, hava aracımızda şu anda olan e, motorumuz 450 beygirlik iki tane e, dual motor var. Farklı beygirlerde olduğu zaman tabii size bu performans olarak geri dönüş yapıyor. Performansını tabii ki etkileyecek motor varyasyonları denenecektir. Ama bu daha çok fabrikada mühendislerimizin çeşitli analizler, çeşitli altyapı çalışmalarını yaptıktan sonra değerlendireceği bir konu. Ee, ben bunu neden soruyorum? Çünkü farklı motor güçleri taşıma kapasitesini değiştiriyor, havada kalış süresini yani görevine göre bir uçak yapıyor Baykar. Ee, veren siparişte ne istiyorsa, hangi görev yapılacaksa bu gövde farklı motorlarla e, çok farklı uçuyor. Bir pilot olarak çok değişik bir kanat e, tasarımı var, martı kanat tasarımı var, uçan balık, balık diyelim hatta. Evet, kendini var. Onu, onu uçarken bir pilot olarak hissedebiliyor musunuz? Ne ortaya koyuyor? Şöyle bir şey sonuç itibariye aerodinamik yapısı oldukça güzel bir uçak. Ee, normal diğer bildiğimiz insan uçaklardan çok farklı değil. Benim normal pilotajım da var zaten. Ee, gayet başarılı bir şekilde aerodinamik olarak hızlanması, havada duruşu, uçuşu e, diğer uçakları aratmayacak. Hatta e, çok güzel inişi olan bir uçak yani çift motorda bir de şeyiniz var tabi e, havacılıkta çift motorda uçarken en büyük pilotların korkusu bir motor kaybı yaşandığı zaman onların tabi ki testlerini yapmışsınızdır nasıl e, hissettiniz motor kaybında ne tür e, etkiler veriyor uçak şöyle bir şey e, tabi ki çift motor olması size şöyle bir güven veriyor çünkü hava aracımız tek motorla e, servis irtifasına çıkabilecek şekilde dizayn edilmiş bir uçak dolayısıyla tek motorla da iniş yapabiliyorsunuz tek motorla Belli bir irtifada seyir seferinizi de yapabiliyorsunuz. Bir motorun susması uçağın herhangi bir hani düşebilir ya da uçağı kaybedebiliriz korkusunu diğer tek motorlu uçaklara göre bir emerjensi yaratmıyor. Ama tabii ki uçuşunda bazı aerodinamik değişiklikler getiriyor. Çift motorun bir tanesinin arızalanması. Uçağımızın ama çok kuvvetli bir kuyruk yapısı var. Dümen yapısı var asimetrik bir itki var. Bunu da biz kuyruk yapımızdaki dümen komutlarıyla beraber gayet güzel absorbe ederek çok güzel, stabil bir uçuş yapıp hatta iniş yapabiliyoruz. Bu tabi dediğiniz o dezavantajları tasarım saresine bir avantaj haline çeviriyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi tabi Akıncı ile birlikte çok ciddi bir taşıma kapasitesi artmış durumda. Evet, mu? 1500 yakın e, bir taşıma kapasitesi, faydalı yük taşıma kapasitesi oluştu. E, faydalı yük deyince de insanlarımız soruyor, mühimmatlar var bir de evet. farklı podlar olabiliyor. Bunu biraz açıklar mısınız? Şöyle bir şey var, e, faydalı yük dediğimiz zaman uçağın e, kullanabileceği, bilgi sağlayabileceği her şey olabiliyor. Bunlar elektronik harple ilgili cihazlar olabildiği gibi mühimmatlar da oluyor faydalı yük kameramız da olabiliyor. Uçağın kendisinin dışında, yakıtı dışında taşıyabildiği kullanıma yönelik, bilgi toplamaya yönelik her şey faydalı olarak adlandırabiliriz. Radar olabilir, elektronik pod olabilir, her türlü bunu koyabiliriz buraya. Telsiz rölesi olabilir, her türlü kullanıcıya yardım sağlayacak, bilgi sağlayacak, destek sağlayacak harp sahasında destek sağlayacak her türlü e, cihaz e, ve aviyonik bu kapsama girebilir. Şimdi çok önemli bir soru geliyor. Bu iniş takımlarıyla ilgili biz acayip soruyorlarız. İşte TB2'nin hangileri kapanıyor? Akıncı'da ben şimdi e, izleyicilerimize anlatmaya çalıştım. E, i̇lk uçuş testlerinde pek iniş takımları toplanmaz. Ee, bir riske neden olmamak için açık genellikte yapılır. Akıncı da hangi iniş burun ana iniş takımları hangileri katlanıyor? Şöyle söyleyeyim size TB2'de sadece ön iniş takımları ön iniş takımı katlanıyordu. Ee, Akıncı hava aracımızda 3 e, e, tekerimiz yani ön iniş takımı ve ana iniş takımı dediğimiz iki tekerde toplanıyor. Ee, sizin de söylediğiniz gibi testlerde birinci öncelik uçağın uçması olduğu için. Bu tür şeyleri daha sonraya değerlendirmek üzere bırakılabilir ki bunlar sonuçlandı artık bizim kendi eğitim uçuşlarımızda da artık devamlı iniş takımlar toplanıyor ve açılıyor. Buradan da izleyicilerimize söyleyelim iniş takımının dışarıda olması tabii sürati kesiyor. Tabii sürtünmeyi arttırdığı için belli bir aerodinamik bir bozulmaya sebep oluyor. Sirkülasyon da yaratıyor hava akımında. Hızlanmanıza ve sürtünmede kaynaklı olan uçağın aerodinamik uçuşuna engel olabiliyor. Dolayısıyla iniş takımlarımız kesinlikle artık tam anlamıyla kapanıyor. Bunları zaten eğitimlerimizde yapıyoruz ve görüyoruz hiçbir sorunumuz da yok. İniş takımlarının kapanmasıyla ilgili. Ee, P serisi test serisiydi P1, P2, P3 S'lerle de seri imalat başladı ee, Dikkatimizi çeken de bir kanadın üzerindeki Buzlanmayı galiba önleyici sistem Bir de bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle bir şey mekanik e, Buzlanmayı önleyici e, bir sistem Havayla çalışıyor Motordan aldığı havayı Havayla beraber şişip e, Pneumatik şekilde şişip Eğer buzlanma olduysa ya da buzlanma riski Olduğu değerlendirilen durumlarda Motordan aldığı havayı bu bölümün içine yönlendirerek bir şişme sağlıyor. Bu şişme ile beraber zaten eğer buzlanma varsa buzu kırıyor. Daha sonra hava kesildiğinde tekrar yapısından dolayı eski formunu alarak tekrar aerodinamik olarak akışkanlığını sağlıyor. Şiştiğinde de çok aerodinamik yapıyı bozan bir yapı da değil. Öyle çok büyük bir balon oluşturmuyor. Buzlanma tabi bulutlu havalarda hava araçlarının, pilotların en korktuğu konulardan biri. Yüksek irtifada uçan bir uçağımız. 38 bine kadar, 38 bine çıkmış bir uçağımız. Dolayısıyla o seviyelerdeki hava sıcaklığının eksi değerlerde olması. Eksi 20'lere kadar buluyor, 25'lere kadar da buluyor. Daha da soğuk olabiliyor. Bu seviyelerde bazı havacılıkla ilgili bazı limitler, durumlar var. O bölümlerde yüksek irtifalarda buzlanma daha çok görülebiliyor. Hele ki e, bu tür orajlı durumlarda ya da bulut içi durumlara girildiği zaman durumlarda buzlanma riski oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir sistem olması gerekiyordu. ve Bizim hava aracımızda da bu var. E, bugün Akıncı'nın daha ağırlıklı pilotaj konularıyla ilgili e, sorularımızı hocamız bize yanıtladı. E, bize çok fazla gelen bazı soruların e, cevaplarını çok güzel bir şekilde aldık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Thank you.